Bye. Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Biz şu an Çeşme'deyiz. Uzun zamandır Çeşme'ye gelmeyi düşünüyorduk ama fırsat olmamıştı. Bu sene Didim'de biraz uzun kalınca Didim'in en güzel yönü işte İzmir'e, Bodrum'a, Kuşadası'na çok yakın. O yüzden ani bir kararla birkaç günlüğüne Çeşme'ye geldik. Çok önemli ee, oldu abi. <gülüyor> Çeşme'nin alaçatıları karar veremedik. Evet, kalma konusunda Çeşme'de mi kalmalıyız, alaçatı mı? Hani kararsızlık bir de çok fazla araştırma yapmadık açıkçası ikisinin arasındaki mesafe ne kadar falan. Bize çeşme mantıklı geldi. Bir de burası bir tık daha uygun Alaçatı'ya göre. Biz zaten otelde bütün gününü geçiren, işte havuz başında falan takılan tipler değiliz. Genelde sokaklardayız. O yüzden hani uygun seçenek bizim için daha mantıklı göründü. Biz seçimimizi çeşmeden yana yaptık. Şu an daha yeni geldik zaten. Hani ilk izlenim olarak... Küçük ve sevimli bir yer. Burada da her yerde olduğu gibi bir liman, kenti ya da işte kasabası olduğu için bir kale var. Birazdan o kaleye gitmeyi düşünüyoruz. Herhalde akşam <gülüyor> sıcak bayağı. Ama hava evet, çok güzel bu gerçi. arada. Yani Beklediğimizden çok daha iyi. Esiyor. İç nem yok. Didimden sonra hatta bayağı bir serin geldi. Gayet güzel hava olarak. Evet, biz Didime iyi diyorduk. Nem yok diyorduk ama burası da çok iyiymiş. Evet, şu anda da Çeşme sokaklarında kaybolmayı, sonra da bir kale ziyareti ve denizin tadını çıkartmayı planlıyoruz. Ezinmeden. <gülüyor> evet bu güzel yeri hep beraber keşfetmeye başlayalım o zaman. Çeşme sokaklarında kaybolma çalışmalarımız, çabalarımız devam ediyor. Evet, kayboldukça ara sokaklarda çok güzel binalar var. Restore edilmiş taş evler. Genelde bu... Bir de rengarenk boyamışlar hepsini. Gerçekten çok güzeller. Bu çarşıdan ara sokaklara girdiğinizde böyle taş binalar var çoğu da pansiyon amacıyla kullanılıyor. Evet, çok güzel duvar sokaklar, yerler, taşlarla kaplı. Zengin renk binalar. Yok, kastetti beklememek. <gülüyor> evet. <gülüyor> Benim de yine beğeniyorlar gerçekten onların siz onu. Bak bana bak fark Gerçi biz her şey yeri beğeniyoruz. Kuşadası'nda kimse sevmiyor. Biz orayı da severiz. Ay şu Aa, evim şey güzeldi ya. Şey. Bunu görmek istemiyorum. Ya ben biliyorum burada Bir de hepsi ayrı renklerdi. Mavi. Deniz, liman, her yerde kolca doldurmacı var burada gözüme tapılan şeylerden biri. Meydandan görüntü bir şekilde. Meydandan sonra direkt çarşıya giriyorsunuz zaten. Şimdi çeşmenin çarşısına doğru adım adı ilerliyoruz. Küba'ya benziyor burası ya. Evet, Hakikaten Küba, Küba Havana gider. gibi. Şu anda Çeşme Çarşısı'ndayız. Burcu'nun mekanlar <gülüyor> Radarıma takılan ilk şey çok güzel takıcılar var. Zaten e, bunu biraz hazırlıklı bilerek buraya gelmiştim ama tahminimden daha çoklar Gümüş takılar falan çok güzel görünüyor. Bir de her yer kumrucu. Eğer kumru seviyorsanız buranın kumrusu da çok meşhurmuş. Ben daha önce hiç kumru yemedim, içindeki bazı şeylerden dolayı çok sevmesem de buraya gelmişken bir deneyeceğim kumruyu. Yani adım başı kumurcu ve satıcı tabii ki. Böyle sevimli küçük güzel bir çarşı ama her şeyi bulabilirsiniz. Saat daha erken olduğu için herhalde çok kalabalık görünmüyor ama tabii iki falan herhalde saat akşam görmek lazım. Bugün çeşmeyi keşfedeceğiz, yarın Alaçatı. Bu arada korona tedbiri olarak bu sokağa girerken maske takmak zorundasınız. Yani tedbirlerde unutulmuş değil, Gerçi evet, çok de, kişi yani uymuyor et ama etrafta ne kişi... polis ne zabıta takmasanız da olur gibi bir durum var açıkçası. Ama siz yine de takın. Kamu <gülüyor> sputun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tarihi bina binaya bina. Sokaklar güzel. Aa, evet. <gülüyor> Burası meyhaneler, sokağı falan herhalde. Öyle bir olası lazım. Evet, burlar hep meyhaneymiş. Tabii o yüzden gündüz vakti olunca hareket yok. Bunlar geci canlı. Ama evler süper yalan. Bak aşağıda da. Evet. Burası da az önce girdiğimiz sokağın tam karşısı. Yine meyhaneler şeklinde. Biraz Yunanistan'daki adaları andıran bir havası vardı bu sokakları. Aynen. Akşam da görmektürüz bunu. Evet. Kusur binayı falan gibi... reklamı yapmış gibi oldu ama aslında evet. binanın güzelliğini göstermek istiyoruz. Tarihi tarihi Grat binası. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çık. <gülüyor> de tarihi eski vaki gibi nasıl vardır? <gülüyor> Ay, kilise varmış burada. Kilisemden bunu cami olarak yorumlamıştım ya neden? Şu aşağıdaki cam yapısı bana cami olarak. Hakikaten gibi sevmişim. <gülüyor> masacılar, incik, boncuk, kıyafet, baharat. Burada güzel bir şınar altı var. Adresiniz. Evet. Adresiniz. Güzel ya, bu çeşme merkez bile benim beklentimden çok daha iyi. Yani Alaçatı'lı çok daha güzel diyorlar tabii ama burası da çok sevimli, tertemiz. Çok pahalı diyorlardı bir de ama gel sonra çatı için diyorlar. Burada az önce yemek yedik. Ben bayağı büyük bir çorba içtim. 19 lira. Sadece o çorbayı yetti o kadar büyüktü. 20 liraya doymak gayet normal. Evet. Bakın yarın Alıçatı'yı göreceğiz. Orası biraz pahalı olabilir. zarara sokacak yerlerden bir tanesi. <gülüyor> şu an gezilenim için tam anlamıyla başlamadı çünkü henüz bunları... Çok güzel. güzel ya, ya bizde çok bir sorun var ya insanlarda yorumları okurken... Evet yerinde güne sokuluşlarım. O kadar şart. çok olumsuz yorum görüyoruz ki yani bundan daha fazlası yani, ne olabilir Daha ne Çok merak ediyorum şu an. Yani açıkçası dünyada gördüğünüz birçok yerden çok daha güzel. Kesinlikle. Burayı da beğenmiyorsanız ne yapacaksınız? Türkiye zaten gerçekten cennet gibi bir ülke. Ama maalesef yurt dışında falan turistlerin gözünde ülkemizin hali çok kötü. Yani buraya gelmeye korkuyorlar. Böyle bir ülke için çok üzülüyorum gerçekten. Esnafın da hatası işte orada sadece. Adam Afrika'ya gidip Türkiye'ye gitmem hiç güvenli değil diyor ya. Aynen. Hakikaten evet. Afrika'da değil mi? Evet, Kenya'da, Kenya'da bir Alman'la karşılaştık. Mühendis. Mercedes'li mühendismiş. Adam Kenya'da Türkiye'ye gelmem diyor. Tehlikeli bir Ve o zaman da Kenya'da da bayağı bir sıkıntılar vardı yani. Aynen. Bakanın Ortam parmağını falan. kesmişlerdi falan. Ayaklanma çıkmak üzereydi. Yolda zor gidiyorduk. Adamın gözünde oradan daha kötü dükkanı. Yani. Çok üzücü. Çeşmede dikkatimizi çeken bir diğer şey de damla sakızı oldu. Başta dondurma olmak üzere damla sakızının kullandığı birçok şey var. Damla sakızlı kurabiyeler var, damla sakızlı gazoz var. Şu karşıda gördüklerinizin çoğu da damla sakızı macunu varmış, damla sakızlı kandeler. Her şey damla sakızınsın yapmışlar. Evet. Şimdi ne kadar sadece damla sakızı pide görmedik. <gülüyor> yani eğer seviyorsanız damla sakızı, hiç elav yoktu, orada bulabilirsiniz. <gülüyor> शाश्वतच oh. Çeşmede kaybolmanın faydalarını göreceksiniz birazdan. Tamamen şans eseri acayip bir yere geldik. Bahçesi mükemmel ama çok daha enteresan bir yönü var. Birazdan göreceksiniz. Evinin duvarını akvaryum şeklinde yapmış. Evet. Golf sahası gibi bir bahçe. Bahçe tuttu, akvaryum şeklinde. Çıpıra, çıpıra lebek. Balıklar da. da bayağı kocaman yani öyle böyle değil. Buren var. Bırağı. Bure. Diğer duvar şeklinde ikinci bir akvaryum var. Balık mı görüyor? Esad falan bu prens. Biraz zevreci. Burası çeşmenin merkezinden bir 15 kilometre kadar uzaklıkta. Ama 35 kilometreye işte her bir yol. Evet, yol bayağı bozuk bir yol. Ee, i̇şte yol üzerinde zeytin bahçeleri falan var, üzüm bağları var, bazı sirkere giden, sirkilere giden yollar falan var. Yani biraz. E, Aslında şey... helikopter pisti bile var. Yani daha doğrusu helikopter pisti olan bir beach bile var ama yol bayağı kötü. Kötü, onca seti olmasına rağmen kötü bir yol. 12 kilometreye kandık ama hakikaten 32 kilometreye on geçmeydim. O zaman da 35 kilometreye geçti her bir <gülüyor> yol. İnşallah. Umarız değmiştir geldiğimize. Burada denize falan da giriyorlar sanırım. Değil mi? Tabi tabi. Yani plaj yok galiba ama... Evet bakalım bizde daha tam. Gelin ve damat da, fotoğraf ha? çekimine gelmişler demek ki güzel bir yer burası. Ege'deki gelin damatlar nasıl <gülüyor> ya fotoğraf çekecek olanlar. Instagram olanları çok. <gülüyor> bakalım nasıl görünmüş. Evet böyle bir koy. Ama çadır falan kurmuşlar. Çadır, yapan, evet, çadır kuranlar var. Çok sakin ve güzel bir yer. Süter temiz görünüyor. şeyden yorulmak lazım. Koya iniş için böyle bir yer bulduk. Ama bayağı dik. Tabii buraya kadar gelmişken koya da girmemek olmazdı. Bir yerimizi kırmadan inmeye yüksek güzel olacak. Evet, olay budur. Tam da güzel zamanında gelmişiz. şu kayada bile poşet sallanıyor bayrak gibi. Burayı da batırmayı başarmışız. Tam çadır mekanı burada ya. Evet ya Gece nasıl giriyorsunuz? Çok güzel bir. Buraya gelmek biraz meşakkatli ama çadırınız varsa mutlaka tavsiye ederiz. Kesinlikle kalınması gereken bir yer. Gecede muhtemelen sadece denizin sesi. Evet. Ve çadır komşularınız. Ve etrafta hiçbir ışık yok gökyüzünde burada merak ediyorum açıkçası. Keşke kalabilsek ki, çarşımız olsa yani. Arabada yatabiliriz aslında Şimdi bu hattede o kadar para da alıp yok. Kesin de Tekrardan merhaba. Bir de Çeşme sokaklarında bir gece turu yapalım dedik. Ama Charles çok kalabalık olduğu için biraz tenha bir yer bulup konuşalım. Ondan sonra da sizi Çeşme sokaklarına götüreceğiz. Maske çıkartılacak gibi değil, bayağı kalabalık. Evet. Gündüz de yani çok sakin değildi ama gece daha bir kalabalıklaştı. Biz ne olur ne olmaz diye yine tedbirli bir şekilde dolaşıyoruz. O yüzden şimdi hep beraber Çeşme sokaklarına gidelim. Bir de gece görelim, bakalım nasıl. Yalnız kalabalık gidip sokak boşalmış. Evet. Gerçi burası sonu ya, ortaları daha kalabalık oluyor. Orada saat 12 olmuş, o yüzden tenarlaşmış sokaklar, dükkanlar ışıklarını kapatmaya başlayınca fark ettik bir saati. Yarın artık Alaçatı'la görüşürüz. Yani çeşmeye gelin ve zamanı unutun evet. böyle bir <gülüyor> Hakikaten güzel oldu.